Sanki. Sanki. Güzel mi sence? Gıcırtısını duyduğun dün getiren kalma boş bir sigara dumanı. Böyle anlaşılmak istemezdim ben de fakat maalesef ki her defasında en dibindeydim suların. Şimdi neydi kuralım? Bir daha söyle bana kalırsa düşünmek Fazlasıyla yorduruyordu kafamız. Karamsar olmamaksa elde değil Sorma bir şey anlamıyorum zaten Şimdi değiştir şu kanalı Sohbetinde sivriliysen barındırıyor dört duvar Şarapçı kartonunda sabahlayıp Tek bir ayla kahvaltı yaptığında Anlıyorsun yalnızlığın varoluşsal etkisinde kafan matiz duygusal Tartışmaya kapalı çünkü ölçemiyor kantar. Günahlarımsa en az kalbin kadar antal Ölmeyeceksin ateş kadar kızıllaşana kadar Ve ben de buradan çıkan bir yol bulana kadar Yazmak istediğimde kaleme alırım öyle esirgemem Avuçlarına doldurduğum mavilikler cebimdeler artık Gerek kalmadıysa kafamı çıkartırım pencereden Son bir sigara yakar en tepeden Elde kalanlarıma çare olmak zorundayım Bu kez kaybedemem Aşkım aşkı siktir ettiğim bu mertebeden Cefasıyla yaşamaktır kaynamayan tencereler Bitmese de emin ol ki yazdığım her rayma değer Öyle bir silah düşün ki şarjörümde 22 mermi Ömrü dumana boğar 20 dallık sigara paketi <gülüyor> Fazla temiz değiliz çünkü bizde bir değiliz Sizde biz değilsiniz ve siktirip gider misiniz sarbaşa Anlatıcam satır satır korkak olmadan Çünkü kamburumda hayat güzel sana Bunca yükü kaldırır mı diye sormadılar bana Seçim şansı sunmadan bak devam eder hayat Aynı akşam aynı şarkı çalar plakta Ve kalkacak bütün kadehler aynı umutla Saklı kaldık aynı gökyüzünde farklı bulutta Belki bir gün denk geliriz aynı yağmurda Belki bir gün şans Sana da gülümser götüyle Elde arta kalanı topla şimdi özveriyle Kanun hükmü taşıyan gözlerinde dar cezamı çünkü mahkememde senin anayasanda yalancı